Selamun Aleyküm Erdem abi Mustafa abi Bugün günlerden film abi Presse Bitirdik Şuan filmde değil Gösteriyorum oradaki. Şu an saat 7'ye 90'a kadar, 100'e kadar kadar çıkıyor ama belli bir zaten sonra artık makine <gülüyor> yoruyor bizim geçebileceğimiz burada çalışıyor. En uzununa göre bakalım düşmüş. Tamam ayarladım. Hem, film hem kalın. Sigaraları bir daha göster kanka. Makaron bozuk geldi. Erdem abi, Rüstem abi, elimde sağlık abi. Makarna kırılıyor. Ben hiç bozuk geliyor. Hiç ayırmayalım, bozuk gelmeyi. Arakanı da uygulayın. Bakmayın, ortalama 2,5 saat serisinde 2 ısrarıyoruz. Balkon film. Az önce ıstırak filmleri bitirdik. Kesinlikle filmleri bitirdik. Son parça balkonlar kaldı. Arkadaşlar videoyu özlandırıyor diyorlar. Bunlar da bahsediyor. Ancak. Aynen bazıları videoları özlandırılmış olan demiş ama aynen doğru diyorlar. Rüştüma makineye bayağı azlandırmış. Böyle videoya kızandırma falan yok. Makine makine kendini zaten. Öyle uzun bir videoya gerek Arkadaşlar. Biliyorum. Tamam. Saat 40 alacağım şimdi. Yavaş yavaş yap da. Tamam. Şöyle. Şu an saate 40 aldım. Kanka bir de o sayfaya atsana görsünler. Bir dakika. Şu an saatte 40. Bekle, ben o tarafa geleyim. Bir dakika, şu elimi boşaltayım. <gülüyor> Zora yetişemiyorsun. <gülüyor> göster, kaydır. Sardığınız sigaralardan da evet. göster. Şu an sağa Saatte kaçın sarımla göstereceğim. Saatte 40 Ayarda kaçma falan yok. Ama bizim el hızımıza göre en güzeli 35 saat 35. Çok heyecan. Kalan toplamı da size Böyle durumu çok fazla. Eee, evet. evet. makaronlar yüz gibi iste yok kardeşim. Aynen öyle. Bir baksa evet. şöyle. 20'den... 20'den...